Gençler selamlar ben sml hoca sml hoca matematik kanalındasınız arkadaşlarım metin yayınları tyt matematik soru kitabının çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz Nerede kaldık hocam hemen hatırlatalım 102 ve 103. sayfaların çözümlerini yapacağız Hazırsanız abone olduysanız ve videoyu da beğendiyseniz çözümlerimize başlayalım sevgili gençler Evet ilk sorumuza birlikte bakalım bize bu ifadenin çarpanlarına ayrılmış biçimi soruluyor. Hadi gelin beraber ayıralım. Şimdi arada artı olduğu için ele iki kare farkı falan yapamayacağız doğal olarak. Peki ne yapmamız gerekiyor? Tabii ki açacağız bunları. Şimdi birincinin karesiyle başlıyorum. Ee, mx'in karesi m kare x kare diye açalım bunu. m kare x kare artı 2 çarpı birinci çarpı ikinci Yani 2 iki m n x y yaptı arkadaşlar. Artı n kare y kare. Şimdi buna şunun karesini ekleyeceğiz Dolayısıyla N kare x kare eksi diyorum arada Eksi olduğu için 2 mnxy olur Artı bu sefer de m kare x kare gelmiş oldu Pekala şimdi bu ikisini Toplarsanız eğer Hatta toplamayı da şöyle gösterelim Bu ikisini toplarsanız eğer gençler Şuradaki eksi 2 Mn xy ile artı 2 Mn Birbirini götürecek Tamam bunlar götürdü de M kare x kare ve m kare x kareyi 2 m kare x kare biçiminde yazalım. Artı e, şurası yanlış olmuş hemen düzeltelim isterseniz. Bakın ne kare x kare burası da m kare y kare arkadaşlar şurası. M kare y kare tamam şimdi oldu. E, dolayısıyla bu ikisinin toplamı da bu gelmeyecek. Şöyle m kare x kare ile ne kare x kareyi topluyoruz. Böylelikle m kare artı ne kare. Dışarıdan x kare parantezini aldık artı bir de şurada ne var arkadaşlar y kare parantezinde m kare artı ne kare var artık m kare artı ne karelerin ortak olduğunu görüyorsunuz bunu da parantezini alırsanız x kare artı y kare gelir ve işte ifadesi bu ifade çarpanlarına ayrılmış olur demek ki neredeymiş cevabımız bakın e seçeneğine bakacak olursanız x kare artı y kare ile m kare artı ne karenin çarpımı bize cevabı verir doğru cevap e seçeneğiydi. Geçtim 2'ye. Bu ifadenin sadeleştirilmiş biçimi hangisidir diye soruluyor. Şimdi şu üstteki ifadeyi alışık olduğumuz gibi büyük dereceden küçük dereceye doğru yazalım. x kare eksi x eksi 1 biçiminde. Alttaki ifade de arkadaşlar x üzeri eksi 2 demek 1 bölü x kare demek. Daha sonrasında hemen yanında ne var? Bunun başında bir de eksi var tabi. 1 bölü x var onun da başında eksi var bir de 1 var. Şimdi ben şurayı x kare ile burayı x ile genişletirsem eğer ee, orası ne olur bakın x kare eksi x eksi 1 bölü x kare gelir. Şimdi bölü diyorum alt tarafa elde ettiğim ifadeyi yazıyorum x kare eksi x eksi 1 bölü x kareyi yazdım. Demek ki şunlar birbirini götürecek bunu da ters çevirip çarparsanız elimizde sadece x kare kalacak demek oluyor bu. O halde cevabımız e seçeneğinde verilmiştir diyeceğiz. Üçüncü soru kx kare artı mx artı 10 bölü x kare x 4 bu ifadenin sadeleştirilmiş biçimi x artı 5 bölü x eksi 2 olduğuna göre k artı m toplamı kaçtır diye soruluyor şimdi bu e, alttakini çarpanlarına ayırırsanız x eksi 2 ile x artı 2'nin çarpımıdır demek ki burada hangi ifade sadeleşmiş şöyle x artı 2 sadeleşmiş demek ki yukarıda x artı 2 çarpanı var peki kalan ifade ne x artı 5 Demek ki x artı 2 ile x artı 5'in çarpımı buradaki ifadeyi verecek bize. Bunları çarparsanız x kare artı 7 x artı 10 gelir. Demek ki buradaki k dediğimiz değer 1'miş arkadaşlar. m dediğimiz değer de 7'ymiş Bu ikisinin toplamı istenmiş. Bize 7 artı 1 8 yapar. Ve üçüncü sorumuzun cevabı da d seçeneği olmuş olur. Ve devam ediyorum. Dördüncü sorumla. Eni 2x birim boyu 6x birim olan şekildeki kağıt. Kısa kenarları çakışacak şekilde tam ortadan katlanıyor. Kısa kenarlarının çakışması demek arkadaşlar. Bakın şu şekilde aldık. Ve şurası şuraya gelecek şekilde katladık. Şunu şuraya katladık tamam mı? Pekala. Elde edilen katlı kağıttan şekilde gösterilen üçgenler kesilip atılıyor ve kalan kağıt açılıyor. Buna göre açılan kağıdın bir yüzeyinin alanını veren cevirsel ifade hangisidir diye sorulmuş. Öncelikle. Şuranın x'e eksi olduğunu biliyoruz Şuradaki bir üçgenin Taradığım bir üçgenin alanı X çarpı y bölü 2'dir e Bu üçgenden iki tane var Dolayısıyla şunlar gider ve x çarpı y'lik bir alandan Bahsediyoruz bu kesilen alanın Yalnız kağıtlar üst üste geldiği için Artık bir tane burada bir tane de burada ee, X'ye kadar bir alanımız eksik Yani 2x'ye kadar eksik O halde tüm alanımız normal şartlar altında 12x kareydi Bundan 2 tane eksiye kadar alan eksilmiş oldu. Burada ben bu ifadeyi 2x parantezine alırsam şurada 6x kalacaktır. Burada da y kalacaktır. Demek ki bu bizim ifademizin çarpanlarına ayrılmış biçimi 2x çarpı 6x eksi yymiş. Doğru cevabımız da b seçeneği olacakmış. Geçtim 5'e. 2 üzeri 10 eksi 3 üzeri 4. Bakın bu 2 üzeri 5'in karesidir. Bu da 3'ün karesinin karesidir. E doğal olarak da 2 üzeri 5 eksi 3'ün karesi çarpı. 2 üzeri 5 artı 3'ün karesi biçiminde ben 2 kare farkı yardımıyla bu ifadeyi çarpanlarına ayırabilirim. Alttakine baktığınız zaman da bunda bunu çarpıp bunu çıkarmamız gerekiyor. Yani 2 üzeri 5 eksi 3'ün karesi bölü 2 üzeri 5 demek oluyor bu da. Çarpı şurada 2 üzeri eksi 5 var ya. Ben onu 2 üzeri 5 diye paydaya indireceğim. Burada 1 kalsın. Burada 3'ün karesi artı 2 üzeri 5 mevcut. Şimdi arkadaşlarım bakın. 2 üzeri 5 eksi 3'ün karesi. 2 üzeri 5 eksi 3'ün karesi. 2 üzeri 5 artı 3'ün karesi. 2 üzeri 5 artı, artı 3'ün karesi. Bunu ters çevirdin Buraya 2 üzeri 5 olarak geçti. Çarpı 1 bölü 2 üzeri 5'ten bunlar da gitti. Doğru cevap neymiş? Birin ta kendisi. O halde cevabımız A seçeneğinde verilmiştir diyeceğiz. Altıncı sorumuz aşağıdakilerden hangisi x küp eksi x kare eksi x eksi 2 ifadesinin bir çarpanıdır demiş. Şimdi i̇fade zor bir ifade gibi duruyor ki zor da zaten görmesi zor bir ifade. Peki nasıl göreceğiz bunu? Öncelikle arkadaşlar x küp x küp dedim. Eksi x kare eksi x eksi 1 eksi 1 diye ayıracağım ben burayı. Şuradaki x küp eksi 1'i gördünüz. Neden burayı eksi 1 eksi 1 diye ayırdım? Toplarsanız gene eksi 2 gelir x küp eksi biri elde etmek için. Bakın x küp eksi 1'i yazdım. Daha sonrasında eksi parantezine x kare artı x artı 1 geldi. Tamam mı? x küp eksi 1'i de e, küp farkından. x'in küpü eksi 1'in küpü ya. x 1 parantezinde x kare artı x artı 1 diyorum. Eksi x kare artı x 1 yaptı. Bunu da x kare artı x 1 parantezine alırsanız x 1 1 gelecektir. Yani x kare artı x artı 1 parantezinde x eksi 2 olmuş oldu. x eksi 2 şıklarda yok ama x kare artı x artı 1 taş gibi D seçeneğinde bulunuyor. Doğru cevap da D seçeneği olacaktı. 102. sayfamızı da bitirdik 6. soruyu çözdükten sonra. Geçiyorum 103'e 7. soru. Aşağıda bir ayrıt uzunluğu x birim olan küplerle oluşturulmuş bir dikdörtgen prizmadan. Bir ayrıt uzunluğu 3y birim olan küp. Kesilerek çıkarılıyor. 3y x'ten küçük olduğuna göre kalan şeklin hacmini veren cebirsel ifade soruluyor bize. Şimdi burada toplamda sevgili arkadaşlar 8 tane x küplük bir hacim var. 8x küp. Bundan bir ayrıtının uzunluğu 3y birim olan bir küp. Yani 3y 3y 3y. alanını hacmini olur arkadaşlar. 27y küp olur. Bundan bunu çıkar demiş. Yani 2x'in küpünden 3g'nin küpünü çıkar demiş. Yani küp farkı istiyor bizden. O halde 2x 3y çarpı 2x'in karesi 4x kare yapar. Eksili olduğu için arada artı olacak. 2x ile 3y'nin çarpımı 6xy yapar. Artı 3y'nin karesi 9y kare gelir. Küp farkı uyguladım. Cevap bu arkadaşlar. Hepsi artılı olacak. Dolayısıyla şununla şu gitti, bu da gitti ve 2x 3y olacak. Cevabımız C seçeneğinde verilmiştir diyeceğiz. Geçtim 8'e. X küp eksi 10 eşit 0 olduğuna göre, 4 bölü 3x kare artı 6x artı 12 bir kere şurasını 3 parantezine alacağım gibi duruyor. Bir bakalım. 3 parantezinde x kare artı 2x artı 4 yaptı. Tamam, eyvallah. Daha sonrasında da gençler, x küp eksi 8 eksi 2 eşittir 0 diyelim mi şuraya? Böylelikle x küp eksi 8'i ben 2 bulurum. X küp eksi 8 dediğimiz şey de x 2 çarpı x kare artı 2 x artı 4'ün ta kendisidir. Bu da kaçmış? 2. Çok güzel. Şimdi arkadaşlar x kare artı 2 x artı 4 bize bakın lazımdı. Şurası. Bunu karşıya gönderirseniz x 2 diye bölersiniz. Dolayısıyla 4 bölü 3 çarpı 2 bölü x 2 yazabilirim artık. Ben şunu gördüğüm yere şunu yazdım. x 2'yi ters çevirip çarparsanız 4 parantezinde x 2 bölü 4. 3 çarpı 2 2'lerde giderse şöyle 2 x 4 bölü 3 bize cevabı verir bu da bize bakın c seçeneğinde verilmiş zaten güzel Zor sorular ha öyle benim çarpmadanak çözdüğüme bakmayın ilk defa çözüyorum ben de şimdi sizlerle birlikte Ama zor sorular yani tamam 8. sorumuzda çözdük ve geçtik 9'a birbirinden farklı a ve b gerçel sayıları için a bölü b kare eksi b bölü a kare eşittir. 1 bölü a eksi 1 bölü b eşitliği veriliyor. a bölü b ile b bölü a ifadesinin toplamını kaça eşittir diye soruluyor. Şimdi şurayı a kare ile burayı b kare ile burayı b ile burayı a ile bir genişletelim bakalım. a küp eksi b küp bölü a kare b kare yani ab çarpı ab yapabiliriz biz burayı eşittir. b eksi a bölü ab yapar. Güzel. Şimdi şuradaki A, B lerin birer tanesini götürelim. Şu A küp eksi B küpe bir çare düşünelim. Küp farkı açılımı yapalım hadi. A eksi B. A eksi B. Yazamadım. Ee, A kare artı AB artı B kare yapar. Bölü AB vardı. O bir dursun. Şurada B eksi A'mız var. Çarpı AB diye şuradaki AB'yi bunun yanına atalım. Tamam Şimdi bakın her iki tarafta A-B ve B-A çarpanı var. Bunlar birbirini götürürse şurada eksi bir çarpanı kalır. Eksi AB'yi de bu tarafa gönderirseniz artık A kare artı 2AB artı B karenin sıfır olduğunu görürüz. Ve bu da A artı B'nin karesinin açılımıdır aslında. Bu da sıfırsa demek ki A artı B sıfır olacak. Yani A buradan eksi B'ye eşit olacak. A B'nin eksilisiymiş. O zaman a bölü b eksi 1'dir. b bölü a da eksi 1'dir. Eksi 1 ile eksi 1'in toplamı eksi 2'dir. Cevap d seçeneğidir. Ve tabii devam ediyoruz 10. sorumuzdan. Şu kısmı siliyorum. Karmaşık görünmesin. Sıfırdan ve birbirinden farklı x ve y gerçel sayıları için 5x artı 3 bölü y eşittir. 5y artı 3 bölü x eşitliği veriliyor. İşte ben 5y'yi daha doğrusu şöyle yapabiliriz. Şununla şunu çarpıp 3'e ekleyelim. 5x y artı 3 bölü y eşittir yine 5x y artı 3 bölü x olarak yazabiliriz burada sıfırdan ve birbirinden farklıydı bunlar dolayısıyla şunları rahatlıkla götürebiliriz götürdük geriye ne kaldı 1 bölü y eşittir 1 bölü x kalmış oldu pekala şimdi 1 bölü y eşittir 1 bölü x ve ne demişti? Sıfırdan ve birbirinden farklı. Yani şimdi bu eşitliğe göre bunlar birbirinin aynısı oluyorlar. Peki bu nasıl oluyor? Veya başka bir şey mi düşünmemiz gerekiyor? Demek ki başka bir şey düşüneceğiz. Tamam mı? Böyle olmuyor çünkü. Peki düşünelim. Olur. Şöyle diyelim arkadaşlar. Biz bu eşitliği elde ettikten sonra. Tamam mı? Hatta bu eşitliğe girmeyelim. Direkt size şöyle bir şey yapalım. 5y'yi bu tarafa 3 bölü y'yi bu tarafa atalım. Yani 5 parantezinde x eksi y oluşsun. Karşı tarafta da 3 bölü x eksi 3 bölü y oluşsun. Gel burayı y ile burayı x ile genişletelim. Böylelikle 5 parantezinde x eksi y eşittir. 3 parantezinde y eksi x bölü x y kalsın burada. Şimdi x eksi y ile y eksi x birbirini götürür. Ve eksi 1 çarpanımız kalır. Eksi 5 ile x y'yi çarptığınız eksi 5 x y eşittir 3 oldu. Buradan y eşittir eksi 5'i karşıya bölüm olarak fırlatırsanız eksi 3 bölü 5'in ta kendisi olur. Bize ne sorulmuştu? X çarpı y. o halde cevabımız D seçeneği olacaktı. Soruları ben de de beraber burada ekranda ilk defa çözdüğüm için arkadaşlar bazı aksaklıklar oluşabiliyor. Hani bir yoldan gidiyoruz <gülüyor> yemedi daha sonra farklı bir yönteme falan dönebiliyoruz kusura bakmayın. Vaktinizi çaldığım için. Fakat hani böyle bence daha iyi oluyor sizin için de. Hani yaptığınız hatayı o bak. Ben hoca da yapabiliyor Benim yaptığım hatayı hoca da yapmış. Yani olur yani. Sıkıntı yok tamam. Kenar uzunluğu x birim olan bir kare şekildeki gibi 4 dikdörtgensel bölgeye ayrıldığında <gülüyor> turuncu boyalı karenin alanı y kare birim kare oluyor. Y kare birim kare. Pekala. Şimdi o turuncu bölge sevgili arkadaşlar kare mi değil mi bilmiyoruz. Tamam ama dikdörtgensel bölge. Bu koşulu sağlayan her x ve y gerçel sayısı için 2y çarpı x eksi y ifadesi hangi bölgenin alanıdır diye sorulmuş. Şimdi buranın tamamı x'ti unutmayın onu. Şunu da dağıtırsanız 2y x eksi 2y kare yapıyor gördüğünüz üzere. Tamam İfa, Bu ifade hangi bölgenin alanıdır diye sorulmuştu bize. Öncelikle... <gülüyor> Şu kısmın y kare olduğunu biliyoruz. Ve bu dikdörtgensel bölgenin alanı y kare ise biz ahmet y ve y birim olsun şu uzunluklar. Yani o zaman şurası da y, e, y olacak arkadaşlar. Şurası. O zaman buraya x eksi y kalır. E şurası da y ise demek ki burası da x eksi y olacak. Şimdi mesela birinci bölgenin alanı ne arkadaşlar? x eksi y ile x eksi y'nin çarpımı. Yani x kare eksi 2 x y artı y kare. E, i̇kinci bölgenin alanı nedir? Y çarpı x eksi y'dir. Burası aynı şekilde y çarpı x eksi y'dir. Çünkü şu kısımda x eksi y. Şimdi bize ne verilmiş? 2y çarpı x eksi y. O zaman sevgili arkadaşlar şöyle diyebiliriz. Bakın ikincinin alanı y parantezinde x artı y. Üçüncünün alanı da e, şurası x eksi y değil mi? Aynen. Üçüncünün alanı da y çarpı x eksi y. İkisini toplarsanız 2y iki parantezinde x eksi y geliyor zaten. O halde biz 11. sorumuzun cevabını 2. ve 3. bölgelerin alanları toplamıdır diyeceğiz. Ve cevabımız da E seçeneği olacak. Ve 12. tabi son sorumuz. A küp artı 2 eşit 0 olduğuna göre A kare bölü A kare eksi A artı 1 ifadesinin A türünden eşit. Şimdi şunu görür görmez şu aklıma gelir benim. A küp artı 1'in e, hatta A küp artı 1 artı 1 diyelim biz buraya. Artı 1 artı 1'in. Sıfıra eşit olduğunu buradan a küp artı 1'in eksi 1'e eşit olduğunu söyleyelim a küp artı 1 aslına bakarsanız a artı 1 parantezinde a kare eksi a artı 1'dir açılımı ve bu da eksi 1'e eşitmiş pekala Bu ifadenin içerisinde de bakın a kare eksi a artı 1 var burada da var o halde ben şu a artı 1'i biri eksi 1'in altına şu şekilde atabilirim Yani üst tarafta a kare var şurası da yani şurası eksi 1 bölü a artı 1 eşit olduğu için artık onu da bu şekilde yazalım ve bunu ters çevirip çarpalım. A kare parantezinde a artı 1 ama bunun eksilisi Pekala. Şimdi elimizde bu var. bu kaldı Eyvallah çok güzel. Burada e, sevgili arkadaşlar a türünden if a türünden eşit sorulmuştu. Bu eksi a kare içeri dağıtırsanız eksi a küp, eksi a kare yapar. E hocam, şıklarda yok bu. Olmayabilir, sıkıntı yok. Biz a küpün, bakın şurada a küpün eksi 2'ye eşit olduğunu da biliyoruz. Dolayısıyla a küp gördüğün yere eksi 2 yazarsan eksi eksi artı yapar. 2 eksi a kare de sana cevabı verir. Cevap e seçeneği olacak. Evet. Birbirinden güzel sorular çözdük. Çarpanlara ayırma ile alakalı ve Artık zaman birbirinden daha zor sorular çözme zamanıdır. Birbirinden güzel 4 tane soru çözeceğiz. Fark atıyorum kısmında fark atıyorum kısmı için sevgili arkadaşlarım sözleşelim ve o videoda görüşelim. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.